Limit, x sonsuza giderken, kök içinde 100 artı x, eksi kök x. Sorumuz bu. Soruyu çözmeye başlamadan önce, isterseniz soru üstünde biraz düşünelim. x'e çok çok büyük bir sayı verdiğimizde, yani x sonsuza yaklaştığında ne olur? Buradaki 100 büyükçe bir sayı diyebilirsiniz ama, x yerine çok çok daha büyük bir sayı koyduğumuzda, x milyarlar, trilyonlar olduğunda, burada kökün içindeki 100 milyarlar, trilyonlar yanında oldukça önemsiz kalacak. Yani, x çok çok büyük sayılara yaklaştığında, kök içinde 100 artı x, kök içinde x ile yaklaşık olarak neredeyse aynı fonksiyon haline gelecek. Çok büyük x'ler için, kök içinde 100 artı x yaklaşık olarak, kök x'e eşit olacak. Buradaki x'leri artırarak, fonksiyonun bu iki kısmını birbirine yaklaşık olarak eşitliyoruz. Yani, x sonsuza giderken, bu limitin 0'a eşit olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bundan, buna çok yakın bir sayıyı çıkarıyoruz x çok büyük değerler alınca, yüzün değerinin küçük kalacağı, limitin sıfıra gideceği yönünde bir tahminde bulunduk. Şimdi de bu tahminimizi, bu argümanımızı cebirle kanıtlamaya çalışalım. Sorumuzu tekrar yazalım. Kök içinde 100 artı x, eksi kök x. Böyle bir kök eksi kök ifadesi gördüğümüzde, aklımıza ilk gelen fonksiyonu kökten kurtarmak olmalıdır. Bunun için de fonksiyonu eşleniğiyle çarpmalıyız. Çarptığımız değer, fonksiyonun sayısal değerini değiştirmemelidir. Bu yüzden de sadece 1'le veya 1'e eşit bir sayıyla çarpmalıyız. Fonksiyonu 1'e eşit olan bir sayıyla çarpacağız ve bu sayı fonksiyonun eşleniğini içerecek. Kök içinde 100 artı x, eksi kök x, çarpı, kök içinde 100 artı x, artı kök x, bölü, aynı sayı yani, Kök içinde 100 artı x, artı kök x. Çarptığımız bu kısım 1'e eşit. Çarpan 1'e eşit. Fonksiyonu eşleniğiyle çarptık çünkü iki kare farkı özdeşliğinden faydalanacağız. Payda da kök içinde 100 artı x artı kök x var. Ve payda ise kök içinde 100 artı x, eksi kök x. Çarpı bu kısım. Kök içinde 100 artı x artı kök x. Burada a artı b çarpı a eksi b eşitliğinden iki kare farkını oluşturduk. Bu üstteki ifade farklı renkle göstereyim. Bunun karesi eksi bunun karesi olacak. Peki, kök içinde 100 artı x'in karesi nedir? 100 artı x. Kök x'in karesi nedir? O da x. Böylece pay kısmını sadeleştirdik. 100 artı x eksi x, ve bunun tamamı bölü kök içinde 100 artı x artı kök x. Buradaki xler birbirini götürür. 100 bölü kök içinde 100 artı x artı kök x kaldı. Başta verilen orjinal limiti yeniden yazabiliriz. Bunun yerine burada sadeleştirilmiş halini yazabiliriz. Limit x sonsuza giderken 100 bölü Kök içinde 100 artı x artı kök x. Fonksiyonu daha sade bir hale getirdik. Payda sadece sabit bir sayı var, 100 var. Ama payda da sürekli artan sınırsız bir ifade var. Pay Pi sabitken paydayı arttırdığımızda paydası sürekli artan sonsuz büyüyen süper büyük bir fonksiyon olur. Yani fonksiyon sıfıra yaklaşır. Ve bu da baştaki argümanımızla bağdaşıyor.